Dilovası'nın yeşili ve tarihi güzellikleriyle meşhur olan Tavşancıla doğru yol alıyoruz. Tarihi Tavşancıl nahiyesi, bir zamanlar Romalılara, Bizanslılara, Selçuklulara, Osmanlılara ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne, kültür mirasımıza ev sahipliği yapmıştır Tavşancıl. Yüksek bir tepede, yeşillikler içinde kurulu Tavşancıla girmeden önce, Tarihi Tavşancıl Tren İstasyonu'na uğruyoruz. Kurtuluşumuzu sağlayan birliklere bu tarihi istasyon ev sahipliği yapmıştı. Tanımak, sevmek demektir. Sevmek için korumak gerekir. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmak demektir.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 Yahya ya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, Tarihi Akıncılar Mezarlığının yakınında, Selvi Ağaçlarının altındaki Anıt Mezarında ziyaretçilerini beklemekte.